Nihan bir parkta oyun oynayacak, duvara asılan tabaklar var, onlara küçük mızraklar atıp tabakları kırmaya çalışacak. Vay be! Merak etmeyin, bunlar gerçek mızrak değil, sadece oyun için yapılmış küçük mızraklar, oyuncak mızraklar. Yine de heyecanlı duyulsun diye ben mızrak demeye devam edeceğim, kulağa daha güzel duyuluyor. Evet, soruya geri dönelim. Nihan istediği kadar mızrak atabilir ama toplamda bir dakika süresi var. Bir dakika süresi var, kırılan her tabak için iki jeton kazanılıyor ve oyunu oynamak için beş jetona ihtiyaç var. Nihan'ın jeton arttırabilmesi için, biriktirebilmesi için aşağıdaki eşitsizliğin doğru olması gerekiyor. P kırılan tabak sayısını verdiğine göre, Nihan yanda verilen durumların hangisinde jeton biriktirir, hangisinde jeton arttırır? Yani hangi durumda elinde fazladan jeton kalır? Öncelikle burada ne anlatıldığına bir bakalım. Jeton arttırmak için, jeton biriktirmek için Nihan'ın harcadığından daha fazla jeton kazanması gerekiyor, değil mi? Peki, kırılan tabak başına da 2 jeton kazanılıyor. O zaman 2 çarpı P kazanacağı jeton sayısını verir. Tabak başına 2 jeton. Ama oyunu oynayabilmek için 5 jeton vermesi gerekiyor. O zaman 5'i çıkarmamız lazım. Ve bu ifade sıfırdan büyük olduğu sürece ve bu ifadenin sıfırdan büyük olabilmesi için 2 çarpı p'nin 5'ten büyük olması gerekir. Harcadığından daha fazla jeton kazanıyorsa, nihan jeton biriktirebilir. Bu kadar basit. Her zaman harcadığınızdan daha fazla kazanın ki kenara bir şeyler koyabilirsiniz. Şimdi gelin bu senaryoları üzerine düşünelim ve hangisi, hangi senaryoda ya da hangi senaryolarda jeton biriktirebileceğini bulalım. Eğer bir tabak kırarsa ne olur? 2 çarpı 1, 2 jeton kazanır. Ama oyunu oynayabilmek için 5 jeton harcamıştı, değil mi? O zaman aslında 3 jeton zarara girdi, Nihan abla, değil mi? Buradaki ifade, eksi 3'e eşit olur. Ve eksi 3, sıfırdan büyük değildir. Demek ki bir tabak işimize yaramadı. Peki eğer 2 tabak kırarsa, Nihan Hanım, o zaman burası 2 çarpı 2, 4 eder. Ama 5 jetonla harcadığı için sol taraf eksi 1'e eşit olur ve eksi 1 de 0'dan büyük değildir. Aslında bunu aklınızdan bile yapabilirsiniz. Biraz kafa yormanız yeterli. Şimdi 2 tabak karşılığı 4 jeton kazanırsa ve 5 jetonla harcarsa elinde jeton kalmaz. Böyle değil mi? Peki 3 tabak kırarsa? O zaman Nihan 6 jeton kazanır ve 5 tane jetonla harcadığı için elinde 1 jetonu kalır. Yani jeton arttırmış olur, biriktirmiş olur. Çünkü 1 0'dan büyüktür. Biz de zaten bunu bulmaya çalışıyorduk. O halde, 3 tabak seçeneği işimize yarar, ama bir seçenek daha var. Son seçenek için aslında hesap yapmamıza gerek bile yok, daha fazla tabağın daha fazla jeton demek olduğunu biliyoruz ve 3 tabağın bile jeton biriktirmemizi, jeton arttırmamızı sağladığını öğrendiğimize göre, 6 tabak kırıldığında kesinlikle jeton arttırabileceğimizi söyleyebiliriz. Neyse, yine de hesaplayalım, hadi. 2 kere 6, 12 eder, Kırdığı tabaklar için Nihan 12 jeton kazanıyor, 5 tanesini harcıyor, geriye ise 7 tane kalıyor ve tabii ki 7 sıfırdan büyüktür. O halde Nihan 6 tabak kırdığında da jeton biriktirebilir, bu seçenek de doğruymuş. Şahane! Hadi Luna Park'a!